Sistemde yazıcı ayarları nasıl değiştirilir? Bunun için LIA ana sayfasında arama alanına kullanıcı ayarı yazarak ya da ekranımızın sağ üst köşesinde bulunan profil ikonundan kullanıcı ayarlarını görüntüleriz. Kullanıcı ayarları penceresinde seçenekler altında yazıcı ayarlarından mevcut seçimleri değiştirebiliriz. Buradan karakter yazıcımızı, grafik yazıcımızı, barcode etiket yazıcımızı seçebiliriz. Bilgi fişi yazıcısında seçtiğimiz yazıcı türüne göre bilgi fişi tasarımı seçmemiz gerekmektedir. Eğer bilgi fişi yazıcısında seçtiğimiz yazıcının türü nokta vuruşlu ise çıktı olarak tasarımı karakter olanları, lazer yazıcı ise tasarımı grafik olanları seçmemiz gerekmektedir. Daha sonrasında yaptığımız seçimleri kaydedelim. Sistemdeki tasarımları inceleyecek olursak arama alanına fatura fişi yazdığımızda raporlar başlığında bulunan fatura fişi ekranını görüntüleriz. Burada tasarım olarak seçtiğimiz fatura çıktısı gelecektir. Sistemde tanımlı olarak fatura çıktısı karakter tasarımlı ve grafik tasarımlı olarak bulunmaktadır.